27 yani 21-27 haftası sevgili takipçilerim. Emin Hakkı'ya tekrar buradayız diyoruz. Sevgili koçlar, bazı konularda iftira siz iftira edebilirsiniz, başkalarının günahını alabilirsiniz. Suçsuz insanları yargılatabilirsiniz. Dikkatli olmanızı ve hak hukuk konusunda başkasına zarar vermemenizi öneriyor kartım. Ve özellikle iş hayatınızla ilgili karanlık delik çok fazla büyüdü. Ve bu konuları çözmeye çalışırken psikolojimizde de yorgun gözüküyor. Bir an önce kendi enerjinizi yüksek tutun, yıldız sizinle birlikte. Özellikle bulunduğumuz noktada... E, e harfiyle başlayan bir insandan çok güçlü bir destek alırken başka bir yerden gelecek ve A ve H harfi olan bir kişinin iş konusuna evet diyeceksiniz. Aslında yanlış karar mı? Doğru karar veriyorsunuz. Başarınız ve ruhunuz bu noktada daha çok iyileşecek. İlişki konusunda zamana bıraktığınız konularda tekrar iyileşme evresi ve hayatınızdaki kişiyle birlikte yol alma. Bu kişide M ve I ve L harfi varsa hayat arkadaşı yolculuğunuz başlamış gözüküyor. Kader size gülümseyecek parasal konuda, iş konusunda ve aşk konusunda. Yani parayla ilgili sıkıntılarımız, ödeme noktalarımızla ilgili yaşadığımız birçok nokta bu hafta daha verimli ve aydınlık olacak. Eğer ki yurt dışı düşünceniz gitmek, yerleşmek istiyorsanız ve isminizde F ve E ve L harfi varsa bu kapı ile ilgili çok mücadele ettiniz, bu kapı size güzel bir aydınlanma yaratıyor. Yarım bıraktığımız eğitim konularımızla ilgili tamamlamamız gereken noktaları görmemezlikten geliyorsunuz. Bunlar konumunuz ve başarınız için size sıkıntı ve özellikle dil eğitimi almamız gerekiyor. İngilizce, Fransızca ve B harfi bir insanlığın bu konuda çok büyük bir destek alacaksın. Evli olan çiftlerimizle ilgili yaşanan krizleri yavaş yavaş görmek. Ama sizin eşinizin değil de sizin kendi aileniz bu ilişkiyi çok fazla yıpratabilir, yorabilir ve çocuklarımıza yansıyacak tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Boşanma kararı veren özellikle aslan burcu, yine ateş burcu olan kim varsa bu boşanma hayırlı bir sonuçla evliliğimiz sonuçlanacak. Evliliğinizle ilgili özellikle eşinizin cezası ya da sizin yasal cezalarınızı ön planda görmeniz lazım. Borçlar ya da bunlarla ilgili sıkıntılarımız evimize uyarı veriyor. Dikkatli olun lütfen. Sevgili Boğalar Evet şans sizden yana. İletişim, şans, iş konularınızda köklü değişimler. Yani hatta e, uzun süredir şirketinizle ilgili araç ya da para konusuyla ilgili primlerinizle ilgili beklentileriniz varsa bunlarla ilgili çok güzel bir köklenme. Özellikle isminizde I ve A ve T harfi varsa gerçekten başarıya doğru gideceksiniz. Sıkıntılarınız, sorunlarınız rahatlamaya doğru ilerliyor. Ee, yeni iş düşünenler için isminizde Y ve G ve L harfi ve B harfi varsa hem gonca yaprağı hem de ortaklı işlerde verimlilik, bereketin artılacağı gözüküyor. Bence cesaret zamanı ve kendinizi bulmak için ne bekliyorsunuz? Özel hayatınızda ilişkiniz, özellikle erkeklerle e, aranızdaki diyalog probleminde güvensizlikler yaşıyorsanız artık bu sırtınızdaki yükü atmanız lazım. Güvenmeye, bu ışığa tekrar inanmaya ihtiyacınız var. Bu boşluklardan çıkmanız lazım. Yoksa hayat boyu evde kalacaksınız, bilginiz olsun. Aile büyüklerimizde hasta bir erkeğimiz var. Ameliyat, operasyon, özellikle C ve U harfi ya da K harfi varsa ciddi ve önemli bir ameliyat olacak. Ama sonu ferah gözüküyor. Taşınma konumuzla ilgili valizimiz hazır. Eşimiz ve ilişkimizle gideceğimiz yol gerçekten uğurlu ve bereketli. Hiç korkmayın, burası uzun soluklu ve uzun soluklu kalıcı hanemiz olacak. Loşman ya da size sunulan bir loşman ya da daire beklentiniz varsa bununla ilgili evraklarınız onaylanmış hayırlı olsun diyorum. Doktor ya da sağlık ya da devlet kapısındaysanız yerleşim konularında bazı iftiralar, suçlanmalara e, say, e, suçlanmalar arasında kalabilirsiniz. İnsanlara güvenmemeniz gerekiyor. Eşinizin ailesinin para istemelerinden çok fazla yoruldunuz. Ve eşinizin iki aile arasında kaldığının farkındasınız. Ama yine kırıyorsunuz. Eşiniz ortada kalmış. Ona destek olun. Ve sizin iş hayatınızla ilgili de beklenmedik güzel bir kapı ama orada güvendiğiniz üç kişiden zarar göreceksiniz. Bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları, yorgun ve bitkin bir ruhunuz var. Kendinizi geliştirin. Ve kendinizi çok çaresiz ve mutsuz hissediyorsunuz. Belli kurslara giderek bu enerjinizi düzeltebilir ve yeni kapılar yaratabilirsiniz ve güveniniz artar diyorum. Sevgili izler, nasılsınız güzel ailem? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Bu ruhunuz kaos gibi gözükse de çok güzel anlaşmalar, yenilikler ve yıkılan birçok noktayı tamir edeceksiniz. Uzun süredir hareket edemediğiniz konularda başlangıçlar ve kendinize ait şans enerjisini deli hallerinizle çözeceksiniz ve insanların tavrı, edası ilgilendirmeden bu haftayı keyifli bir şekilde var edeceksiniz. Özellikle isminizde T ve O harfi ya da K harfi varsa büyük bir iş anlaşmanız ve bu iş anlaşması konumunuzla alakalı da büyük bir rahatlığı oluşturuyor. Bakıyoruz. Kalp sevinçle, kalp oku yakalıyor ve bu ok istediğimiz iş kapının alımı ile alakalı keyifli bir nokta. Bu arada özellikle B harfi ve N harfi ve G harfi varsa güzel bir aşk yelken açacaksınız. Kalbinizdeki kişiyle güzel bir mutluluk enerjiniz var. Uzun süredir dengesiz giden ilişkinizde ee, S ve E ve T harfi varsa bu ilişki artık bitmeye mahkum. Siz boşuna ısrar ediyorsunuz ve yorulan yine siz oluyorsunuz. Mümkün olduğu kadar yolcuya izin verin gitsin. Evli olan çiftlerimizde tekrar evliliğimize imam nikahı tazeletebiliriz. Yeniden dua enerjisiyle şifalandırabiliriz. Çünkü artık sorunlar arkamızda, mahkemeler arkamızda kaldı. Birbirimizi sımsıkı tutma evresindeyiz. Özellikle de evliliğinizde şüphe eden Problemli olan çiftlerde eşler, eşlerden kaynaklı soğukluk rüzgarından çok yorgunsunuz. Ve onun dağınık evresi sizi ve iş temposu, onun sadece paraya takması sizi rencide ediyor. O sizin aileniz için çalışıyor. Başka bir amacı yok diyorum. Bu ara meditasyon kurslarına gidebilirsiniz. Astroloji kurslarına giderek kendinizi geliştirebilirsiniz. Çocuklarınızı anlamayı, çocuklarınızı dinlemeyi öğrendiğinizde Rabbimiz size yarattığı çocuklar çok kıymetli bunu bilin diyorum. Ev almayı düşünenler için ailenize ait toprakta müteahhit anlaşmasıyla birlikte ya da siz bir müteahhit tutarak kendi malınızı aydınlığa kavuşturacaksınız efendim. Sevgili yengeçler nasılsınız beğenmeyi, yorum yapmayı, kalp bırakmayı, bol bol yorum yapmayı? Özellikle bu ara hani bir fanustan çıkıp daha farklı bir enerjiye, deriz ve kendimizi buluruz, ya, iyileşiriz, şifa buluruz. Evet, iş konularımızla ilgili dört haftadır yaşadığımız sorunları iyileştirme ve kendi e e, yaptığımız e, sorunları da görerek doğru maskeyi takarak işimize odaklanacağız ve başarımız aydınlığa kavuşacak. Yani toprak burcu birinden alacağınız iyilik sizin işinizde zarar verecek insanların önüne engel olacak. Eğer ki yeni bir işe başlamak istiyorsanız şu an için buna uygun bir zaman değil. Daha dikkatli olmanız lazım ama der ki iş kurmak istiyorsanız özellikle sizde Ş ve K ve E harfi ve S harfi varsa mutlaka iş kurut başarı odağınız aydınlığa kavuşacak. Aile içerisinde ölmüş bir miras tartışması ya da farklı noktadan göçtüyseniz bunlarla alakalı miras başlatmak istiyorsanız başlatın. Hem oranın vatandaşlık hakkını hem de miras hakkını alacaksınız. Bu arada ailenizin topraklarıyla ilgili konuşmalarda biraz karışıklıklar söz konusu olabilir. Ama merak etmeyin bu hakları en iyi şekilde alacaksınız ve aşık olma dönemi Huzur bulma ve güneşi en iyi şekilde yakalama dönemimiz. Yani size verilen yepyeni yeni bir aşk, yükünüz geride kalıyor, huzuru ve mutluluğu bulacaksınız. Evli çiftlerde özellikle yakın dostlarla geçireceğimiz diyalogda biraz kıskançlıklar, biraz fesatlıklar olabilir. Art niyet evresi var. Mümkün olduğu kadar ilişkinize sahip çıkın diyorum. Evet yeni bir yolculukta aşık olacaksınız iş gereği ve bu kişide E ve I harfi ya da S harfi varsa ona dikkatli bakın. O sizin ruh ikiziniz ve siz A harfi ile başlıyorsanız o tutacak el Ö ölümlük birleşme ve hayat boyu birbirimize ait olacağız. Evet bir de kendi kardeşlerinizin size yalan söylediği konuların açığa çıkması aile arasında tartışmalara yaratsa da onların ufak olduğunu ve affet affedip. Olayları büyütmemeniz lazım. Yoksa aile içerisinde büyük kırgınlıklar söz konusu olacak. Hatta mallarımız ya da topraklarla ilgili uzun soluklu küskünlükler yaşanacak diyorum. Annemizin sağlık problemi yok ama teyze ya da kadınlarla ilgili bir sağlık problemi yaşanacak. Bu biraz sıkıntılı ve hüzün olabilir ya da büyük kadınlarımızla ilgili sağlık problemi yaşanabilir. Dikkatli olun. Sevgili aslanlar beğen yorum yap. Evet, eliniz kolunuz bu hafta iş konularında hatalar yapmanıza yardımcı olacak. Elinizin kolunuzun bağ ebes çekerek açalım. Sabah uyandığımızda ayetel kürsü okuyalım. Çünkü yurt dışı ile ilgili yapacağımız işlerde güzel anlaşmalar var. Ama kafamızın dağınık olması ve odaklanamama aile içerisindeki yaşadığımız tartışmalar işimize yansıyacak. Özellikle... E kendi işinizle ilgili uzun süredir beklediğiniz koltuk, masanızla ilgili haberler var. Bunun için doğmak için aralığa 30'a ihtiyacınız var. Acele etmeyin sevgili aslanlar. Siz hak ettiğiniz noktayı en iyi şekilde yakalayacaksınız. Sabırlı olun. Bu ara evli çiftlerde aldatma, aldatılma konularımız daha yoğun bir şekilde. Ve bu güzel giden yuvamızı, köklü giden yuvamızı başka insanlar karıştıracak ilişkinize sahip çıkın diyorum. Özellikle de e, evinize misafir ettiğiniz kişi evimizden bir şeyler çalabilir, hırsızlık konusu var. Evinize güvenmediğiniz insanları almayın. Özellikle bir erkek hırsızlığı söz konusu olacak. Taşınma konumuz, özellikle eşimiz, e, eşine diyor ki taşınalım bu evde bir e, yorgunluk var, çocuklarımız mutlu değil, rutubet var, eve acil taşımanız lazım. Eğer taşımadığınız takdirde evliliğimizde çocuklarımızda sağlık problemi ve tartışmalar söz konusu olacak. Bu ara ufak tefek seyahatlerinizde iş bağlantılı olsa da bunlar da güzel bir enerji ve yenilik noktanız var. Bu ara sevgiliniz size ihanet ettiğini düşünüyorsunuz ama onun size sürpriz bir hediyesi. Hatta kaderimde evlilik teklifi alma şansınız da çok yüksek. Bu kişide de U ve N ve S harfi varsa siz ömürlük hayat arkadaşı olacaksınız. Uzun süredir borç verdiğiniz biri ödemeyecek inancınız var ya bu kişi borcunu size getiriyor ve siz de onunla ilgili şüpheleriniz geride kalacak ve gerçekten doğru insana yardım ettiğinizin sevincini yaşayacaksınız. Bu ara elinizden sadaka verin. Sokak canlılara bakın. Yaşlı ve yetimlere mutlaka hayır yapın. Evinizde çok büyük bir mucizeye şahit olacaksınız. Kazadan beladan kurtulacaksınız. Sevgili başaklar nasıl Güzel ailem. Evet iş konusunda pişmanlıklarımız hat safhada olacak. İşi değiştirmek uzun süredir arayış içerisinde olduğunuz noktanın tebrikler. Sevincine, mutluluğunu yaşayacaksınız. Ya Y harfi Yasemin gibi, Yakup gibi birinden yeni bir iş oluşumu size mutluluk ve keyif verecek. Yöneticiyle ilgili yaşadığımız sorunlar bitiyor. Yargılanma haklarımızla alakalı noktada güzel başlangıçlar elde edeceksiniz. Ve güzel aydınlanmanız var gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara kafanız çok dağınık hata yapabilir. Dengeyi bir an önce bulun. Yoksa işinizdeki insanlarla bağımızda gereksiz tartışmalar olabilir. Yor, yolculuklar iş kere gidecek yerlerde kalbinizdeki duayı doğru yapın. Orada kalıcı anlaşmanız var ve bu kalıcı anlaşma size mutluluk ve keyif verecek gözüküyor. Evet kalbimdeki kişi beni gerçekten düşünüyor mu diyen sevgili takipçilerim. Evet kalbinizdeki kişi gerçekten sizi düşünüyor ve sizinle bir bütünlük ve aynı evde yaşamak, hayat arkadaşı birlikte seyahat etmek istiyor. Ona bu fırsatı verin belli bir süre sonra o fırsatın ödülünü en iyi şekilde alacaksınız. Araç almayı düşünenler maddi olarak bazı dengesizliklerimiz var. Şu an uygun zaman değil. Hata yapıp boşuna para, para konusunda mağdur olmanızı istemiyorum. Satmaya çalıştığınız ve elden çıkartmaya çalıştığınız üçüncü ya da yedinci kat, yedi numara olabilir, üçüncü katta bir malımız var. Bu elden çıkacak ama daha bunun için aralık beşe ihtiyacınız var. Sabırlı olun diyorum. Evli çiftlerimizin arasındaki gerginlikler bitiyor. Daha huzurlu pasta dilimi hatta çocuklarımızla aramızdaki bağ da yükseliyor kayınvalideniz ya da görümcenizi sevmiyorsanız onlar sizi seviyor. Onlara bir şans misafir edin. Onların gerçek yüzünü görün. Çünkü onların sizinle ilgili hiçbir kötü düşüncesi yok. Bence siz abartıp eşinizi fazla kıskanıyorsunuz ve her şeyi sorun yapıp eşinize de bunu yansıtıyorsunuz diyorum. Boşanma fikri olanlar geciktirme kararı içerisinde oldunuz. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sevgili teraziler nasılsınız? Hemen çekiyorum kartınızı. Duygusal acı çekmenin en dibini yaşıyorum dersiniz ya bu hafta artık maskeyi takıp insanlara sahte sahte gülüp içimdeki gözleşme içime atıyorum. Evet işlerde çok yoğun bir döngü var ama o kadar haksızlığa uğradım diyeceğiz ve adalet bana ne zaman gülecek? Ben ne zaman sihir gibi enerjimi değiştireceğim ve mutlu olacağım diyorsanız siz kendi karanlığınızdan çıkmanız ve kalbinizi ferahlatıp yumuşatmanız lazım. Yoksa acı biraz daha uzun soluklu olacak gözüküyor. Evli olan çiftlerimizde erkek çocuk muradı var. Hadi hayırlı olsun diyorum. Eski ilişkinizin geri dönmesini istiyorsanız ve o kadar mum yaktınız ve geri dönmediyse geri dönmeyecek artık boşlukta onu unutun diyorum. Evli çiftlerimizin arasında güzel bir enerji oluşumu var ve birlikte gideceğimiz seyahat ya da 2-3 günlük de olsa birbirimize çok keyifli bir vakit ayarlayacağız ve tekrar aşk enerjisini yeniden yaratacağız. Mutsuz olan çiftlerimiz dışarıdaki insanlardan çok fazla etki altında kalıyorsunuz sevgili hanımlar eşinizin evet yalancı olduğunu biliyorsunuz hak veriyorum. Ama bu ilişki devam etmek zorunda. Çocuklarınız çok düşkün ve sizin de ekonomik olarak gücünüz şu an buna müsait değil. Ve devamlı para harcamalarından para biriktirmiyorsunuz. Artık disiplin edin, kendinize para biriktirin, ortada kalmayın. Yoksa bu şekilde kendi yıldızını değil kendinizi aşağı çekersiniz. Uzun süredir de e, hani... E, yaratıcı tasarım ya da tekstil işiyle uğraşmak isteyen ve kendinize sayfa açmak istiyorsanız lütfen bunu geciktirmeyin. Bu tak olur, tasarım olur, e, tırnak bakımı olur. Kendinizi bu konuda kurslar alarak kendinizi çok iyi şekilde şifalandırabilirsiniz. E, özellikle anneniz birinci katta oturuyorsa, aile binanız varsa burada erkek kardeşten haksızlıklara uğrayacaksınız. Aman dikkatli olun Eğer 3 malınız varsa biri satılacak Ve burada e, ailenizin birinin ekonomik sıkıntısı var Ve bu sıkıntı ödenmesi için Evet hak kazancınız ona verilse de O mağdur yoksa bütün mallara icra gelecek Eşinizin iş değiştirme niyeti var Ona inan ve bu iş onun için başarılı olacak Korkmana gerek yok Sevgili akrepler nasılsınız? Hemen çekiyorum hmm, Sevgili akrepler İhanet etmek İhanetin bedelini ödemek ve artık gözlere bakmaktan yoruldum ve devamlı takip etmekten sıkıldım diyenler için artık aldatma dönemi bitiyor. Birbirimizi doğru şekilde yıldızımız parlayacak. Özellikle sizde E ve K ve S harfi varsa ve B harfi varsa ilişkimiz artık doğru noktada hareket ediyor. Birbirimizin hatalarını görerek yıkılan her şeyi cesaretimizle toparlıyoruz. İş konusuyla ilgili çevrenizdeki şeytan insanların ayağınızı kaydıracağını unutmamanız lazım. Bu konuda bütün engeller var. Yanmasanız e yöneticiniz sizin önünüze engel oluyor. Üst yöneticiye ulaşmanız lazım. Yoksa işten çıkartılacaksınız. Yeni iş bekliyorsanız bu hafta gibi bir zaman var. Evet olacak ama bulunduğunuz noktayı çok fazla arayabilirsiniz. O yüzden bulunduğunuz noktada mümkün olduğu kadar daha yoğun kalmanız gerekiyor. yurtdışı düşünceniz varsa bu kapımızla ilgili gelecek teklif oraya yerleşmenize yardımcı olacak ve hayırlı olacak. Devlet ya da de kurumsalda çalışıyorsanız devletin kestiği parmak acımaz dediğimiz sözü kullanacaksınız. Yeni seçim ve yeni yol başarınız sizin için olumlu ve hayırlı olacak. Tayin, atama ya da eşinizle aranızda şehir mesafesi varsa artık bu dengeyi kurup birbirimize ait noktayı bulacağız. Ayrı kulvarlarda işler yapıyorsanız ve bu işlerle ilgili kazarsanız farklı noktaysa ve beklediğiniz paralarda hep gecikme varsa para rızkınız bağlı bu para rızkınız için dua okutmanızı öneriyorum. Çünkü hep işi oluyor güzel başlıyor yarım bitiyor bunlardan sıkıldınız. Son zamanlarda hani söz büyüdür ya, kendinize fazla nazar değdirmeyin. Bol bol nazar duası okuyun, karınca duası okuyun. Çünkü bereketi kendi adaletinizle kesiyorsunuz. Evet geçmiş ailenize yapılan kötü enerjiler var ama siz bu karmanın içinde değilsiniz. Ben bu karmanın içindeyim diye ortalıkta donanıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Enerjinizi düzgün tutun diyorum. Evet bu arada eşinizin size güzel bir yüzük hediyesi ya da evlilik kutlaması var. Bilginiz olsun. Sevgili yaylar, nasılsınız? Uu, bu ara işinizle ilgili sihir gibi olacak konular. İşinizde büyüme, rahatlama, aydınlığa kavuşma. Özellikle de F ve T ve İ harfi bir yöneticinizin size yaratacağı çok güzel bir aydınlanma var. Ama H harfiyle başlayan bir kişi işinizle ilgili ayağını kaydırabilir. Hülya, Hakan. Bu kişilere dikkat etmeniz lazım diyorum. Bu arada da... Ee, ee, Yaşadığınız büyük bir şeyden küçük şehre tayin isteyebilir. Bunlarla ilgili mücadele etseniz de imkansız göz gökyerinizi kontrol edin. Başkalarına fırsat yerinizi kaptırmayın diyorum dedim bile. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara para konularınızla ilgili çok büyük kazançlar ve verimlilikler var. Ama para dengenizi bir türlü oturtamadığınız için sanki borç kazanı büyümüş. Hani oraya koy bu kredi kartı şunu öde, bu kirayı öde derken sana 100 lira kalıyor ve mutlu olamıyorsun. Ee, para bereketinle ilgili de kendi kazancınla ilgili doğanı oku. Ve özellikle iş alanında, iş yerinde e, karınca duası mutlaka dinleyerek rızkını arttır diyorum. Bir evladımızın söylediği yalanlar ya da borçlar evimize sıkıntı yaratacak ve eliniz kolunuz bu konuda bağlanabilir. Ama bu borç bittikten sonra bu evladını reddet. Çünkü bunun borcu harcı bağımlılıkları bitmeyecek diyorum. Evli çiftlerimizle aramızdaki yaşanan pişmanlıklar bitiyor. Birbirimize sık bağlanacağız ama hanımınızın ailesi ve sizin aileniz birbirine düşman gibi ve iletişim doğru oluşturmadığı için herkes birbiriyle tartışıyor. Biraz onları uzak tutmanız lazım. Bu arada da evde bekar biriniz varsa hayırlı bir kısmeti var. Yanlış kişiyle mevlilik evlilik yapacak? Yok. Uzun süredir hayırlı bir kısmeti var. Doğru bir insanla evlilik yapıp kendi duasının muradını yaşayacak gözüküyor. Erkek kardeş ya da e, ile alakalı bağlarımızdaki sıkıntılar bitiyor Daha sımsıklı ve eşinizle de istenmeyen dönem geride kalacak Ve bunu toparlayacaksınız abinizin sayesinde Bilginiz olsun efendim Sevgili oğlaklar nasılsınız güzel ailem Işığınız bereketiniz yanacak Yeni kapı yeni fırsatlar için cesaretinizi toparlayın Yıkıldım demeyi bırakın çok güzel fırsatlarınız var Hatta bu 2023'ün şahane bir şekilde hayatınıza geleceği, içinizde ne istiyorsanız Allah tek tek vereceği bir döngünün bağlanmış, rızkın bağlı, oran bağlı dediğimiz kapıların hepsi böyle tek tek açılıp şansınızın bol olacağı nokta. Özellikle de günahınızı alanlar sizden özür dileyecek, haksızlık yapanlar, hata yapanlar ayağınıza gelip pişmanlığını ifade edecek. Affetmek büyüklüktür diyorum ve siz affedin ama hayatınızla ilgili bilgiyi onlara daha yansıtmayın diyorum. Sağlık problemleri olabilirdiğiniz kapak ağrılarınızla alakalı noktada zaman zaman kendinizle ilgili çok fazla eleştirilere maruz bırakıyorsunuz. Sakin bırakın enerjinizi ve gerçekten adalet sizin için de doğru noktada dönecek. Kalbinizdeki kişiyle üç ayrıysanız bu ilişki tekrar yerine iyi bir şekilde başlayacak ve ilişki evliliğe doğru gidecek. Evli olan çiftlerimizle ilgili son dört aydır yaşadığınız krizleri toparlama ve birbirimize yatak ve soğukluk evremizi iyileştirmeye gözüküyor. Aramızdaki soğukluk bitecek. Hatta şüpheler geride kalıp kaos güzel bir şekilde Allah'ın emriyle evimize bolduk bereket gelecek gözüküyor. Yalnız uzun soluklu evlilerde, ilişkilerde ihanet olabilir. Bu ihanete mesajla ya da gelecek bir olayla şahit olacaksınız. Haklarınızı almak için zaten beklediğiniz bir delil vardı. Bu delili doğru kullanın diyorum. Taşınmak isteyen sevgili takipçilerim için taşınma fırsatınız var. Ve güzel bir kapı. Hatta kendi malınıza gideceksiniz. Hayırlı olsun. Vergi borcunuz olabilir ya da ee, ailemizden birinin ceza kesilmiş bir cezası olabilir. Bunlarla ilgili yoğun bir koşturma ya da unuttuğunuz olaylar ayağımıza düşebilir bilginiz olsun. Sevgili kovalar takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet mühür vuracağınız ve iş yerindeki kıskanç insanlara rağmen konumuzda çok güzel bir değişim gerçekleşecek önemli yolculuklarla birlikte sert eleştirilere de açık olmanız gerektiğini uyarıyorum. Çünkü neden? Hayatımızla alakalı siz doğru noktadasınız ama iş yerinizdeki insanların kıskanç enerjisini ve nazara çekme enerjiniz var. Bol bol elinizde kaya tuzu bulundurun ki enerjinizi dağıtın. Yöneticiliğiniz erkekse ve bu yöneticilerle aramızdaki soğuk rüzgarlar yavaş yavaş güzel bir evreye doğru gidecek. Hani ben Kafesimden çıkamıyorum derken özgürlük anlamında hem parasal kanatlarımız yükselecek, birikmiş primimiz, maaşımızla alakalı konuşmalarda çok büyük bir aydınlanma var. Eğer ki A ve Y ve I harfi varsa sizde gerçekten hayal ettiğiniz rakama ait gözüküyorsunuz. Duygusal olarak kırgın olduğunuz kişiyle adım atmak isterken de yine aynı boşluğa düşüp yara alabilirsiniz. Ama der ki yeni aşka güvendiğiniz takdirde şapkanızda sürpriz bir aşk var. Ve bu aşkta da F ve S ve H ve E harfi belirgin olacak. Bu arada da D harfli bir insan aracı olma ihtimali çok yüksek olacak gözüküyor. Babanızda A ve K, T harfi varsa... Onun sağlık problemlerine dikkat etmemiz lazım, operasyonlar olabilir, kardeşler arasında destekçi olmamız gerektiğini uyarıyor. Evli çiftlerimiz özellikle hanımlar, eşinizde bir sorun yok siz her şeyi abartıp o tarafa baskı ve yalan söylüyorsunuz. Bu yalanlarınız açığa çıkabilir, eşinizin güven problemi bitebilir diyorum. Bir de kendi ailenizin bir mal konusu ve bu mal konusuyla ilgili kararsızsınız bence bu şu an bu mal satılmamalı yoksa zarar görürsünüz. Bu malın satışı için 2025'e ihtiyacınız var. Hata yapmayın. Orası çok değerli bir toprak, çok değerli bir arazi. Yeni aşık olmak isteyenler için vakit var, acele etmeyin. Kalbinizdeki kişi sizi çok kırdı son 3 aydır. Sakın barışmayın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Oo, iş kulunuzdaki yıkım gördünüz. İnanmadığınız konularda gayet faydalı ve yönünüzü belirleyeceksiniz ve bu anahtarda başarı ve yükselişiniz var gözüküyor. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve sizde e, S, K ya da B ya da U harfi varsa cesaretinizi toparlayın. Bu kapıda ortaklı yapacağınız işler özellikle de hayatınızdaki uzun süredir yargılayıp yapamam, edemem dediğiniz noktanın kapısını aydınlığa kavuşturur. Hata yok, hazine var der. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız yerinizde kökü yabancı olan bir insandan ya da kökünde farklı bir ırk'a ait olan bir insandan zarar ve iftiraya uğrayabilirsiniz. Kendinizi soruşturma açtırabilirsiniz, dikkatli olun diyorum. Bu arada da yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili köklenmek istiyorsanız, Rabbim size arkanıza dönmeyin. Yapın, başarıyı elde edeceksiniz ve iş konusundaki dengenin huzurunu meditasyonla karşılayacaksınız. Aşk isteyenler için enerji yüksek ama korkularınız var, güven sorununuz var. Bunları aşın, kırılan kalbinize şifa verin ki doğru seçimi, doğru insanı göreceksiniz. Uzun süredir... İlişkisi olan sevgili takipçilerim bu ilişki evliliğe doğru, ailelerin tanışması, birlikte dördüncü katta yaşamı temsil ediyor ve huzurlu bir yaşam. Hatta evli evli olanla çiftlerimizde de hani bu gelinlik kapısıdır, evlenme geçiş kapınızda çocuklarınız ya da çocuk muradınızın sevinci, sürpriz gibi hayatınıza girecek. Eşinizle aranızdaki bazı bağ problemlerini düzeltin. Çünkü bu aşk güzel bir aşk. Ama hanımlar bu ara başkalarının aklıyla hareket etmeyin. Çünkü eşinizin herhangi bir hatası yok. Siz olayları ceyran ettiriyorsunuz. Ve eşinizin kardeşiyle aranızdaki sorunu çözmediğiniz takdirde ilişkimizde soğuk rüzgarlar oluşacak. Eşiniz mecburi yurt dışı seyahatine giderken ihanet şüpheniz var. Öyle bir şey görmüyorum. Sizin işinizle ilgili ya da beklediğiniz bir işle ilgili de sevinç haberi alacaksınız. Allah'a emanet olun.